Selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının onlu ayete denemelerinin dördüncüsünü çözeceğiz bu videomuzda Eğer çözemediğin, yapamadığın, boş bıraktığın, işlemini uzun tuttuğun sorular falan varsa Bunların çözümlerini görmek için videoyu kaydırmana gerek yok Açıklamalar kısmında hangi soru kaçıncı dakikada olduğunu ekledim bu yöntem sayesinde o sorunun linkine tıklayarak direkt o soruyu izleyebilirsin, aklında bulunsun. Senin için kolaylık sağlaması açısından bu şekilde yapıyorum. Ve sevgili arkadaşlarım derseniz ilk sorumuzla başlayalım çözümlerimizi yapmaya. Şimdi gençler ilk sorumuz da diyor ki M ve N sıfırdan farklı ve Mutlak değer m mutlak değer n'den farklı şartını sağlayan gerçel sayılar olmak üzere uygun tanım kümeli bir fx fonksiyonu fmx-nx eşittir m-n bölü m artı x biçiminde. Buna göre fm artı n aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Şimdi biraz zorlayıcı olabilir hatta ve hatta yani bu denemedeki sorular biraz zorlayıcı olabilir. Hatta ben size şuradan e, denemedeki notu okumak istiyorum hani biliyorsunuz 3-4-5 yayınlarının denemelerinde senaryo senaryoydu Arkadaşlar e, denemenin bu denemenin senaryosunda şu yazıyor zaman kaybettirici ve sesi, seçici soru sayısı fazla olan yazıyor arkadaşlarım denemenin senaryosunda aklınızda bulunsun Şimdi ben bu fonksiyonda f m artı e ni nasıl bulacağım? Aslına bakarsanız basitte bir yöntemi var. Şöyle diyeceğim f bakın şurada ikisinde de x ifadesi var ya. x parantezinde m eksi n yazarım. Daha sonrasında eşittir bu da m eksi n bölü m artı n çarpı x'tir deriz. Ve sevgili arkadaşlarım x gördüğüm yere ne yazarsam f m artı e n'i elde edebilirim diye düşünecek olursak da ben arkadaşlarım x gördüğüm yere m artı n bölü m eksi n yazarsam ancak bakın yazalım m artı n bölü m eksi n çarpı m eksi n. Böylelikle ne olmuş olur arkadaşlarım bakın m eksi neler birbirini götürüp f m artı n yani bizden istenilen elimizde kalmış olur. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz m artı n bölü m n hadi yazalım böylelikle m eksi n bölü m artı n. Çarpı m artı n bölü m eksi n yazmıştık biz x gördüğümüz yere. E bunu yazdıktan sonra da m n'ler ve m eksi n'ler birbirini götürdüğü için geriye sadece 1 kaldı. Bakın buraya f m artı n ne olmuş oldu eşittir 1. Hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuştu. Cevabımız Adana seçeneği olacakmış demek. Güzel soruydu ve selam. Devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruda X çarpı Y sorulmuş Bakın bileşik kesir gibi yani Şununla şunu çarpıp üstündekini ekleyip Tekrardan paydadakine bölecek olursanız Kök 3 kere kök 5 Eksi kök 5 eksi kök 15 yapar Artı kök 15 de birbirini götürünce Kök 10 bölü kök 3 kalır bu X'tir Daha sonrasında Y'yi bulmak için de şununla şunu çarpın Eksi kök 10 artı kök 11 birbirini götürür Artı kök 15 bölü Kök 2 gelir bu da Y Diyor ki x X'de Y'yi çarpı çarpalım Kök 10 bölü kök 3 çarpı kök 15 bölü kök 2 bakın üst taraf kök 150 yapar alt tarafta kök 6 yapar ben bunu tek kök içerisinde 150 bölü 6 diye yazabilirim 150'yi 6'ya böldüğümüz takdirde 25 gelecektir kök 25'te bize 5'i yani cevabı verecektir cevap 2. sorunun cevabı Ceyhan seçeneği olacaktı ve devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Üçüncü soru beğendiğim sorulardan birisi. Eğer temel kavramlardan bir soru sormak isteseydim ben ÖSYM'nin yerine böyle bir soru sorabilirdim. ABC 3 basamaklı. AB, AC, BC, BA, ve CB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Yani ABC'nin rakamlarından oluşturulabilecek tüm iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bunlar. Şu şekilde yeri AB'nin C'ye bakın. AB 2 basamaklı sayının diğer kalan rakama oranı. AC iki basamaklı sayısının diğer kullanılmayan rakama oranı diye hepsini burada belirtmiş. Bu sayılardan tam sayı olanların adedini ifade ediyor. Mesela 345 yani 345 sayısının e, değeri neymiş arkadaşlarım? 2. Neden? Çünkü 45 3'e tam bölünüyor ve bunun sonucu bir tam sayı. 54 3'e tam bölünüyor ve bunun sonucu bir tam sayı olduğu için biz... İki tane olduğundan arkadaşlar bu, bu e, ifadenin değeri ikidir diyoruz. Şimdi a 51 3 basamaklı doğal sayısı için e, bunun değeri 4 olduğuna göre bunu sağlayan A rakamlarının toplamı acaba nedir diye sorulmuş bize. Şimdi birazcık düşünelim bakalım. Gençler a 51 ile yazılabilecek A5-2 basamaklı sayısı var. A1-2 basamaklı sayısı var. 51-2 basamaklı sayısı var. Bir de bunların tersleri var. 5A 2 basamaklı sayısı, 1A 2 basamaklı sayısı ve 15 2 basamaklı sayısı. Burada <gülüyor> A5'i kullandık, A ile 5'i kullandık, 1'i kullanmadık. A ile 1'i kullandık, 5'i kullanmadık, A'yı kullanmadık, 1'i kullanmadık, 5'i kullanmadık ve A'yı kullanmadık. Totalde 6 tane yazılabiliyor ama... Bunlardan hangileri tam sayı? Bakın tam sayı olanlardan bazıları aleni biçimde görülüyor. A5 2 basamaklı sayısını 1'e ve 5A 2 basamaklı sayısını 1'e böldüğünüz takdirde bunlar zaten tam sayı olacak ve 4 tanesinin tam sayı olduğunu söylemiş. Yani geriye kalanlardan, geriye kalanlardan 4 tanesinden 2 tanesi daha tam sayı olacak. Ben bunda A1'in 5'e oranını İptal etmek istiyorum Neden çünkü sonu 1 olduğu için 5'e zaten bölünmez tam bölünmez Bunu iptal ettik geriye kaldı 3 tane Bu 3 tanesinden 2 tanesi tam sayı olacak Güzel Şimdi gençler Burada 51'in bir a'ya Bir de 15'in a'ya bölümü var İkisi de a olduğu için 51 ile 15'i düşünün İkisinin ortak bölenlerinden bir tanesi Hangi rakamdır 3 O zaman 51 bölü 3 de Tam sayıdır 15 bölü 3 de tam sayıdır eğer ki A 3 olursa 13 5'e tam bölünmez. Böylelikle sevgili gençler bakın sağlayanlar hangileri olmuş olur? Bu da sağladı. Bu da sağladı. Şu sağlamadı. Dolayısıyla A sayısı 3 olabilir. Ama diyor ki A rakamlarının toplamı kaçtır? E biz bir tane bulduk daha. Başka bulmadık. Peki bundan yana bir sıkıntımız yok. Şunlar kalmıştı elimizde. Dur şunu silmeyelim. Yanlışlıkla sildik onu. Elimizde kalanları bir daha şöyle yazalım. A'yı 3 bulmuştuk az önce zaten. Şimdi farklı bir şey daha bulalım arkadaşlar. Şurası neydi? Bir aydı değil mi? Pekala. Şimdi gençler 51 bölü A ve 15 bölü A bunların sadece bir 3 diye ortak böleni vardı. Bunların artık ortak bir böleni olmayacak arkadaşlar. Olamayacak. Peki direkt şöyle desek mesela A1 olsa, A1 olsa 51 1'e tam bölünür. 11 5'e bölünmez. 15 1'e tam bölünür. Demek ki 1 de oluyor ağımız. E çok güzel. Başka bir tane daha bakalım. Mesela bu sefer alttaki ağlara odaklandık ya üstteki ağa odaklansak. Yani 10 küsür bir sayı 5'e tam bölünüyormuş. Bu ya 10'dur ya da 15'tir. O zaman 5 olsa 15 5'e tam bölünür. A'yı 5 olarak kabul ettiysem 15 5'e yine tam bölünür. Bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Bakın 51 5'e tam bölünmez. Bu da gitti. O zaman ağın alabileceği bir diğer değer de 5'tir. Arkadaşlarım anı alabileceği başka bir rakam yok. Dolayısıyla anı alabileceği değerlerin toplamı burada bize 9'u verecektir. Doğru cevabımız da B seçeneği olacak deriz. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla yine hoş sorulardan birisi. Yani seçici sorulardan birisi. Aşağıdaki ben şemasında A, B ve C kümeleri için herhangi bir kümenin elemanları o kümenin sınırını oluşturan çokgenin kenar sayısına tam bölünebilen pozitif tam sayılardır mesela şöyle elimizde şöyle bir küme varsa içindeki sayı 3'e tam bölünebilen bir sayıymış çünkü çokgenin kenar sayısı 3 arkadaşlar tamam mantalitemiz bu peki devam okumaya ven şamasında mavi boyalı bölge m kümesi sarı boyalı bölge m kümesi ise aşağıda verilen sıralı ikililerden hangisi m kartezen çarpım n kümesinin elemanı olamaz diyor. Yani birinci bileşeni m kümesinden ikinci bileşeni n kümesinden bir eleman olamaz diyor bize. Peki şimdi bu m ve n ile alakalı bazı bilgiler toplayalım kendimiz. Arkadaşlarım m kümesinin şurada çokgeninin kenara dedi. 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı demek ki burada 5'in katı olan elemanlar var. Bu da 4 kenarlı olduğu için. 4'e bölünebilen elemanlar var. Aynı zamanda bu M kümesi gördüğünüz üzere A kümesinin de içerisinde ve A kümesinin kenar sayısı 6. Dolayısıyla aynı zamanda 6'nın da katı olacak. Yani hem 5'in hem 6'nın katıysa M kümesi mutlak surette 30'un katı olan elemanları barındırıyor. Bu 1. N kümesi de hem 4'ün katı zaten burada 4'ün katı demiştik. Ama bir de şöyle bir durum var. C kümesinin de içerisinde. C kümesi de biliyorsunuz 5 kenarlı beşgen. Hem 5'in hem de 4'ün katı demek ki burada da 20'nin katı olan elemanlar var. Hocam şu mavi bölgede C'nin içerisinde değil mi? Evet içerisinde fakat hani saydığınız zaman zaten 5, beş, 5'in katı olduğunu zaten söylemiştik. Peki demek ki mavi bölgedekiler 30'un katı olacak. Sarı bölgedekiler 20'nin bir katı olacak. Ve sevgili gençler biz bunları arayacağız. Yalnız unutmayın, unutmayın. Gençler ee, burada... 20'nin katı olurken 20'nin katı olurken Aynı zamanda 30'un katı olmayacak Şuradaki sayılar Anlaştık mı? 20'nin katı olurken aynı zamanda 30'un katı olmayacak Buradakilerde otomatikman 20'nin katı olmayacak Yani 60 ve katlarını elememiz lazım İkisinde beraber 60'ın katları mesela olamaz Mesela 30'a 20 Zaten 30'a 20 demiştik O sağlar 90'a 80 Yani diyor ki şunu 3 yap şunu da 4 yap diyor 90'a 80'e sağlıyor zaten 150'ye 140 şurayı 5 ile çarp 30 kaydı ya 150 şurayı 7 ile çarp 140 oluyor 180'e 120 bak bu elendi direkt niye çünkü tamam bu 30'un 6 katı bu da 20'nin 6 katı fakat, fakat demiştik ya buradakiler arkadaşlarım aynı zamanda 6'nın katı olmuş olaydı. O bölge şurası olurdu. Çünkü 6'ya bölünen e, elemanları içinde barındıran küme A'ydı. Ama A'nın içerisinde değil burası. Dolayısıyla cevabımız Denizli. 210'a 280'de bakın 30'un 7 katı 20'nin 14 katı 7 14 zaten e, 6'nın katı falan yok içerisinde. Bu da olur. Cevabımız denizi seçeneğiymiş dedik sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Beşinci sorumla bana diyor ki 5. soruda yine güzel sorulardan bir tanesi temel kavram sorularından birisi 3 üzeri x 12 ben bu 3 üzeri x'i 3 çarpı 2'nin karesi biçiminde yazayım 3 üzeri 1 çarpı 2'nin karesi 2 üzeri y de sevgili arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 1 diye yazalım bunu da Buradan şu 3 üzeri 1'i şuraya bölüm olarak 2 üzeri 1'i de buraya bölüm olarak atacak olursak 3 üzeri x eksi 1 eşittir. 2'nin karesi yapar ve 2 üzeri y eksi 1 de otomatikman doğal olarak 3'ün karesi yapar. Şimdi durum böyleyken biliyorsunuz ki ikisi de asal ve alt alta yazdık. x eksi 1'in 2'ye 2'nin de y eksi 1'e oranı birbirine eşit olmak zorunda. Yani x eksi 1 bölü 2 Eşittir 2 bölü y eksi 1 yazılabilir. İçler dışlar çarpımı yaparsanız x eksi 1 ile y eksi 1'in çarpımı neymiş? 4'müş. Şimdi bu cepte tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Bu eleman elimizde dursun. Bize sorulan şey ne? 5 üzeri x çarpı y eksi 1 eksi y ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi gençler ben bunu şöyle yapsam. Buradan bir 5 ile çarpsam, 5 üzeri ile buradan da bir 5 üzeri ile çarparsam, ne olur biliyor musunuz? 5 üzeri x parantezinde y eksi 1 eksi y artı 1 olur. Daha sonrasında ben bunu ben bunu eşittir dedim. 5 üzeri 5 üzeri y eksi 1 parantezinde, bakın şurada x kaldı, burada da eksi 1 kaldı. 5 üzeri y eksi 1 çarpı x eksi 1 yaptım. y eksi 1 çarpı x eksi 1. E bu da 4 değil miydi? Yani 5 üzeri 4. Bu da arkadaşlarım 5 üzeri 4 dedik ya artık soruyu bitirdik. Bakın bana sorulan ifadeyi 5 ile çarpınca 5 üzeri 4 geldi. O zaman 5 ile çarpılmamış hali soruluyor bana bunu. Ben bunu 5'e bölersem sonuç 5'in küpü olur. 5'in küpü de otomatikman C seçeneği de verilmiş. Doğru cevabımız C olacaktı deriz. Ve gençler geçiyorum 6'ya. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. B ile C'nin ebobu 10. A ile B'nin ebobu 6. A artı B artı C ifadesinin alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi B ile C'nin ebobu. A ile B'nin ebobu dedik. B ile C'nin ebobu 10'sa. A ile B'nin ebobu 6'sa. Yukarıdaki sayıların içerisinde mutlaka 10 çarpanları vardır. Ki ebobu 10 gelmiş. Alttaki sayılarında mutlaka 6 çarpanları vardır. Ki sevgili arkadaşlarım. E bu 6 gelmiş. Şimdi 10 ve 6 çarpanının olduğunu görüyoruz. Biz B'nin içerisinde. 10 dediğimiz 2 kere 5. 6 dediğimiz 2 kere 3. E zaten biz 2 çarpanının olduğunu biliyoruz ya. Bu B'nin içerisinde. 5 ve 3 çarpanı da varmış ekstradan. Yani 2'nin bir tanesini görmezden gelebiliriz. Zaten buradaki 2'yi kullandık diyebiliriz burada. O halde bizim... B sayımız minimum 30'un katıdır. Yani minimum 30'dur. O zaman gelin B'yi 30 seçelim. Eğer B 30'sa 30 ile neyin ebobu 10'dur? Direkt en küçük 10'u seçelim. Çünkü en küçük değer kaçtır demiş. E burası 30'sa 30 ile neyin ebobu 6'dır diye soracak olursak A'yı da direkt 6 seçebiliriz. Yani A 6 C'de 10 dedik. İşte bunların toplamı sorulmuş bize cevap 46 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum yedinci soruyla. Ana demiş ki A B birer küme X, Y ikilisi A kartezyen B'nin elemanı olmak üzere 3 tane küme verilmiş küme e, A ve B 3 tane öncülde ikişer tane küme verilmiş. Bu küme ikililerinin hangilerinde her X, Y ikilisi için mutlak X ile mutlak Y'nin farkının mutlağı büyük veya eşittir Mutlak değer x eksiye eşitsizliği sağlanmış olur Şimdi şuradan gelen sıralı ikililer 3'e 2 ve 3'e 5'tir Başka bir ikili olmaz Buradan gelen ikililer eksi 2'ye 2 ve eksi e, bir, pardon, 1 pardon 1'e 2'dir Başka bir ikili yok Buradan da eksi 3'e 2 ve 0'a 2 gelecektir Şimdi gelin şu iki diye bakalım Şunu sağlar mı diye düşünelim 3'ün mutlak değeri 3 2'nin mutlak değeri 2 büyük veya eşittir 3 eksi 2 sağladı bir 1 büyük veya eşittir 1 sağlar 3 ile 5'e bakın 3'ün mutlak değeri 3 5'in mutlak değeri 5 büyük veya eşittir 3 eksi 5'in mutlak değeri sağladı mı? sağladı Demek ki birinci öncülümüz sağlıyormuş bir olmayanları eleyebiliriz bir tane eleyebiliriz 2'ye bakalım şu kısmı siliyorum sağladı diye artık ikinci öncüldeki e, sıralı ikililerim şunlardı. -2 iki ile 2. Iki. -2'nin mutlak değeri 2. Iki. 2'nin mutlak değeri 2. Bakın burası 0 geldi. Büyük veya eşittir. -2 eksi -2. Eksi Bakın burası 4 geldi. 0 4'ten büyük veya eşit mi? Hayır, sağlamadı. 2 olanları şimdi silebiliriz. Geriye sadece B ve D kaldı. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Eksi 3'e eksi 2'ydi. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Büyük veya eşittir. Ee, yine mutlak değer içerisinde eksi 3 eksi eksi 2. Bakın şurası 1. Bakın burası da 1. 1 büyük veya eşittir 1 sağlar. 0 ve eksi 2 içinde 0'ın mutlak değeri 0. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Buranın mutlak değeri de 2'dir. Büyük veya eşittir. 0 eksi eksi 2. 2 yapar. 2'nin mutlak değeri de 2'dir. 2 büyük veya eşit 2 mi? Evet. Demek ki cevabımız ne olacak? 1 3 olacak sevgili gençler. Doğru cevap denizliydi diyeceğiz. Ve devam ediyorum. 8'de. Şimdi 8 soruda kendi kafanızdaki bir mantıkla bu soruyu çözebilirsiniz. Hatta iyi de yaparsanız. Bu size bayağı bir vakit kazandırır. Ama ben size tabii ki kendi kafamdaki mantığı anlatırken bu o kadar... Ee, kısa Sürmeyebilir Ama siz soruyu okurken bu mantığı Kolayca kurabilirsiniz tek başınızayken Ardışık 3 pozitif tam sayının ve Ardışık 4 pozitif tam sayının Toplamı biçiminde yazılabilen sayılara Sıralı sayılar denir Örneğin 102'yi düşünün demiş 102, 33, 34, 35 biçiminde toplanır, Toplanarak yazılır Yine bu aynı 102 24, 25, 26, 27 Ardışık 4 tane sayının toplamı biçiminde yazılır diyor. Bundan kaynaklı sıralı bir sayıdır Demiş Aşağıdakilerden hangisi sıralıdır diye sorulmuş Şimdi bu sıralı sayıların özelliğini düşünelim Bunların ardışık olarak hangi 3 ve 4 sayının toplama biçimde yazılabileceğini değil de Biz sistemi çözmeye çalışalım Şimdi bir kere bizim sayımız 3'e tam bölünmesi lazım e Niye? 3'e bölersem 102, 34 gelir bu bize ortancayı verir Bir eksiltirsin, bir arttırırsın Ardışık 3 tanenin hangi sayılar olduğunu bulursun 3'e bölünmesi lazım yani. Mesela 320'yi direkt eleyebilirim ben burada. Tamam mı? Ee, bakalım başka eleyebileceğimiz var mı? Yok. Tamam 320 elemiş olduk. Peki aynı sistemi 4'e bölerek de çalıştırabilir miyiz? Çalıştıramayız. Neden? Çünkü 4 tane ardışık sayının ortancası yoktur. Ortancası aslında vardır. Nedir? Şunların tam ortasındaki sayı. Yani 25 buçuklu bir sayıdır. Yani biz yani biz bu sıralı sayıları 4'e böldüğümüz takdirde tam olarak tam olarak bir sayı tam 1/2'yi yani a, virgül buçuğu bulmamız lazım. Tamam? Mesela 304'ü e tam bölünür bu olmaz. Buçuklu bir şey çıkması lazım ki tam ortayı bulalım. 318'i düşünelim. 300 tam bölünüyordu. 16 da tam bölünür. Kalan 2. E kalan iki ise 2'nin 2'yi 4'e böldüğümüz zaman 0.5 gelir. Bakın cevap bursaymış. 315 bunu sağlamaz. Çünkü 15'in 4'e bölümünden kalan 1'dir. Buçuklu gelmez. 24 son iki basamak 4'e tam bölündüğü için bu da olmaz. O halde direkt cevap ortaya çıkmış olur. Cevap Bursa'ymış sevgili gençler. Ne dediğimi unutmayın. Ardışık 5 tane olmuş olsaydı mesela direkt 5'e bölünmesi lazımdı derdik. Ama ardışık 6 tane olduğunda yine buçuklu bir şey aramamız lazım. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla 9. soru. P x ve Q x verilmiş. P ile Q'nun çarpımı bunun derecesi soruluyor. Şimdi tabi doğal olarak 12 ile 10'u toplayıp 22 işaretleyen arkadaşlarım, hızlı çözen arkadaşlarım, hızlı arkadaşlarım. ki bu hataya düşmüşlerdir ama sorunun cevabı 22 değil. Neden? Çünkü dikkat edin x üzeri 4 x'in ben küpünü açtığım zaman x üzeri 12'li bir şey geliyor zaten. Şimdi ben P x'i şöyle yazacağım tx eşittir x üzeri 12 yazdım eksi parantezimi açtım x üzeri 4 eksi x'in küpü nasıl açılır x üzeri 4'ün küpü x üzeri 12 eksi 3 çarpı x üzeri 4'ün karesi x üzeri 8 çarpı x üzeri 1 e, artı 3 çarpı x üzeri 4'ün kendisi çarpı x üzeri 1'in karesi eksi x'in küpü ya binom uyguladım yani açıkçası bildiğiniz binom yaptım bu binom nasıl yapılıyordu? Küp açılımını zaten nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Bunu küp açılımından yaptım. Unutmayın. Buradaki x üzeri 12'ler zaten birbirini götürüyor. Buradaki en büyük dereceli terim de x üzeri 9 bakın. Demek ki bu aslına bakarsanız 9. dereceden bir polinommuş. Şimdi gelelim Q'ya. Q'da apayrı bir dünya var. İyice binom yapmanız lazım. Binom ustalıkla uygulamanız lazım. Çünkü 5. kuvvet diyor. Kimse yani öyle 5. kuvveti de açılımını da ezberleyen yoktur herhalde. Varsa da e, hobi olarak ezberlemiştir. Çünkü işe yaramaz genelde. Ama binom olarak e, aklımızda her bir şeyi açabiliriz. Şimdi x üzeri 10 dedim. Eksi açtım parantezi. Bakın birincinin 5. kuvveti. Yani x üzeri 10. Bakın çat çat gitti zaten. Eksi. E, eksi. Başında bir kat sayı olacak burada. Burada. Ki o katsayı 5'tir. 5 Beş çarpı. Ama katsayının bir önemi yok. Onu unutmayın. Birincinin bu sefer 4. kuvveti çarpı ikincinin birinci kuvveti. Yani bu. Daha sonrasında artı 10 çarpı birincinin yani x karenin küpü x üzeri 6 çarpı ikincinin karesi eksi, eksi yine 10 çarpı Bakalım öyle mi oluyor. 1, 5, 10, 10, 15, 1. Aynen tamam. Çünkü 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü diye gidiyor. Yine de açalım. Şu an cevabı bulduk ama yine de açalım. Gösterelim nasıl açıldığında. Birincinin karesi. Yani x karenin karesi. X üzeri 4. İkincinin küpü. Artı 5 çarpı. Birincinin kendisi. X kare çarpı. İkincinin dördüncü kuvveti. Eksi ikincinin 5. kuvveti bu açılım bu x üzeri 10'lar yine gördüğünüz gibi gidiyor en büyük dereceli trimde yine burada x üzeri 9 demek ki bu da 9. dereceden diyeceğiz 2 tane 9. dereceden polinomun çarpımı Tabii ki 18. derecedendir cevabımız da edir nedir deriz geçtim 10. soruma px polinomu için p1 ile p2'nin çarpımı 0'ı veriyor bunlardan biri kök 1 veya 2 P2 ile P3'ün çarpımı sıfırdan farklı. Şimdi 2 benim köküm olmuş olsaydı burada da kök olurdu ve cevap sıfırı verirdi. Demek ki kök o değilmiş. Kök 1'miş arkadaşlar. P1 sıfırmış. Çok güzel. Bir de Px-1'in sabit terimi 12. Sabit terim dendiği zaman x gördüğümüz yere sıfır yazıyorduk. Aldım götürdüm hop sıfır çaktım yerine P-1'de neymiş? 12. Bana diyor ki bu Px'in tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Yani bunun bir formülü vardı. P1-P-1 bölü 2 sorulmuş arkadaşlar. P1'in 0 olduğunu, P-1'in 12 olduğunu biliyoruz. Bölü 2 dersek cevap direkt karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız eksi 6'ymış dedim arkadaşlar. Ve devam ediyorum 11. sorumla. Bir katlı otoparkın 500 araçlık kapasitesi varmış arkadaşlar. 500 araç. Aylık abonelik 200 lira olduğunda otopark 500 abone ile tam kapasite çalışıyor. Yani 200 lira yapınca fiyatları full kapasite ben bu otoparkı işletebiliyorum. Otopark sahipleri tarafından yapılan projeksiyona göre aylık abonelik ücretinde yapılacak her 10 liralık artışın 10 tane abone kaybına yol açacağı sonucuna ulaşılmış. Buna göre 200 liranın üzerine x defa yapılacak 10 liralık artışla otoparkın aylık gelirini gösteren polinom hangisidir? Bakın arkadaşlar 200 liraya kaç defa 10 liralık zam yapalım? X defa x demiş zaten soru. 200 lirayı bu kadar yaptım. Ee, gelen araç ise 500 eksi her 10 liralık artışa 10 tane müşteri kaybediyorsam 500 eksi 10 x Soru bu bitti soru. Dağıtacağız 200 kere 500 100 bin yapar 200 kere eksi 10x eksi 2000x yapar x kere 500 artı 5000x yapar 12 kere eksi 10x de eksi 100x kare yapar ve bunu düzenlerseniz 100000 artı 3000x ve artı değil eksi 100x kare cevap bu bu da bana Adana seçeneğinde zaten verilmiş gençler. Ve devam ediyorum 12. sorumla. Güzel bir soru beğendim bu soruyu. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 4 parabolü ile ABCD karesi gösterilmiş. Bakın bu bir kare. Kesikli d doğrusu şu doğrudan bahsediyor. Karenin ac köşegeniyle çakışıyor. Bir kere karenin köşegeniyle çakışıyor, çakışıyorsa aha bura 45 derecedir. Burası 45 derece ise sevgili arkadaşlarım. Bakın burayı da 26 birim uzunluğunda vermiş ya. Burası da 45'tir. Çünkü kartezyen koordinat sisteminin orijini şurası diktir. E 45'e 45 demek ki burası da 26'ymış. Bu cepte. Daha sonrasında demiş ki OF eşittir 26. Tamam. ED A kaç birimdir? Yani şurası A'ymış onu da unutmayalım. Şurada nedir E noktasının apsisi parabolün pozitif köküdür. Parabolün negatif kökü eksi 2. Pozitif kökü artı 2 olduğu için burası da 2'dir. Ve doğal olarak buranın da apsisi a artı 2 olur. Şimdi gelin bana karenin bir kenarını söyleyin bakalım. Karenin bir kenarı 26'dan şundan a artı 2'yi çıkararak bulunur. Ve çıkarırsanız da 24 eksi a'yı bulursunuz. Karenin bir kenarı bu. Aynı zamanda ben şuradaki a artı 2 absisi noktayı yerine yazarsam nerede fonksiyonda yine karenin bir kenarını bulurum. O halde sevgili arkadaşlarım şöyle birazcık aşağı inelim. 24 eksi a karenin bir kenarıydı eşittir a artı 2 fonksiyonda yerine yazarsam yani a artı 2'nin karesi eksi 4 yazarsam yine bana şurayı vereceği için karenin bir kenarını bulmuş olurum bunların ikisi birbirine eşit soru bitmiştir hayırlı olsun 24 eksi a eşittir a'nın karesi artı 4 a artı 4 eksi 4 dedim şunlar çarp çarp gitti hepsini sağ tarafa topluyorum a kare artı 5 a eksi 24 eşittir 0 dedik Bakın A'ya A artı 8'e 3 diye açtım. A buradan ya eksi 8'dir ya da A eşittir 3'tür geldi. Tabii ki A burada bir uzunluk olduğu için eksi 8 olamaz. Kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiş derim. 13. soruma geçiyorum. M ve N. Gerçel sayılar. E bu da yine dikkat edin soruya. Beğendiğim bir soru. ÖSYM tarzı bir soru mu? Evet ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Lenslerle de ekranlara bakmak ne kadar zormuş. Bunu da öğrenmiş oluyor son 3-4 aydır. M ve N gerçel sayılar fx eşittir. x kare eksi mx artı n artı 2 olmak üzere fx eşit denklemini sağlayan değerler toplamı değerler çarpımına eşittir. Şimdi fx eşittir 0'ı sağlayan değerler nedir? Ve bu denklemin kökleri. Demek ki kökler toplamı kökler çarpımına mis gibi eşit. Kökler toplamı eksi b a idi, Kökler çarpımı c bölü idi. Şimdi eksi b bölü a'mız m. C bölü a'mız da n artı iki. Demek ki bunlar birbirine eşit. Çok güzel. Şimdi bu cepte ya. Bu bir dursun kenarda. Daha sonra başka neler vermiş bize? fm eşittir fm eksi n. Şimdi bu bir ikinci dereceden fonksiyon. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri de biliyorsunuz ki parabol. Ve parabollerde biliyorsunuz ki bir simetri eksenine sahip. Yani simetrik bir yapıya sahip. Eğer bir parabolde farklı absislerin görüntüleri birbirine eşitse o absislerin, o absislerin aritmetik ortalaması aynı zamanda parabolün simetri ekseni olan tepe noktasının absisine eşittir. Manyak cümle kurdum. Bunu direkt kaydet ve Ezberle Tamam Bakın parabolün parabolün Herhangi iki noktasının apsisi Herhangi iki farklı absis Ordinat olarak birbirine eşitse Arkadaşlar şunları birbirine eşitse Yani bakın buradaki gibi burası m Burası m eksi n iken Fm eşittir F m eksi n ise Ben m ile m eksi Aritmetik ortalamasını bulursam Bana tam tepe noktasının absisini verecektir Diyorum o zaman şöyle diyelim. <gülüyor> Demek ki ben bununla bunun aritmetik ortalamasını bulacağım. Topladım. 2'ye böldüm. Ve bu bana tepe noktasının apsisi olan eksi b bölü 2 m bölü 2'yi verecek. Bölü 2'leri götürelim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam m eşittir ne gelir? Aha da m n'ye eşitse yazalım yerine m eşittir m artı iki. Ah, hayda. Matematikte böyle bir şey yok. M'leri götür sıfır eşittir 2 geldi. E, yemedi niye yemez niye yemez ilk çözdüğümde buldum bunu ilginç bir şekilde normalde biraz düşünmem lazım ama şundan kaynaklı yemez bak şimdi biz tamam aritmetik ortalamasına eşittir dedik ama aritmetik ortalamasına eşit olduğunda bu sağlamıyorsa demek ki farklı bir şey var o farklı şeyde ne biliyor musunuz direkt aritmetik ortalaması değil de m m-n'ye eşitmiş diyeceğiz. m eşittir m-n diyeceğiz. E, m'leri götürdüm. 0 eşittir eksi n. Demek ki n neymiş arkadaşlarım? 0. n 0 ise 0 artı 2 eşittir m olacak. m de kaçmış demek ki? 2'ymiş arkadaşlarım. m sorulmuştu. Doğru cevap bursa olacak. Devam ettim 14. soruyla. x gerçel sayısı için x 3 ile 9 açık aralığında olmak üzere bir a ifadesi vermiş logaritma x tabanında 3 bölü x ki siz bunu şöyle yazabilirsiniz değil mi? Logaritma x tabanında 3 eksi logaritma x tabanında x diye yazabilirsiniz. Çünkü logaritmanın tabanları aynı ve çıkarılıyorlarsa içleri bölünüyordu. Bundan kaynaklı 3 bölü x gelmiştir değil mi? Kesinlikle doğru olan soruluyor. Aşağıdakilerden kesinlikle doğrudur. A'nın değer aralığını bulacağız yani. Şimdi öncelikle logaritma x tabanında x demek 1 demek Yani a sayısı aslına bakarsanız Logaritma x tabanında 3 eksi 1'miş arkadaşlar Ve bizim x'lerimizde 3 ile 9 aralığında unutmayalım Varsayalım ki 3'ü alabilsin Eğer 3 olabilseydi x A sayısı logaritma 3 tabanında 3 eksi 1'den 0 gelecekti Ama gel gör ki x 3'ü alamıyor yani x'ler 3'ten daha büyük. Taban 3'ten büyükse sevgili arkadaşlarım şuradaki ifade de otomatikman 1'den daha küçük oluyor. Yani 1'den küçük oluyorsa 1'den küçük bir sayıdan 1'i çıkarırsam negatif olacaktır. Demek ki a sayısı %100 0'dan küçük olmak zorunda. Bu cepte. Bir de x'in 9 olabildiğini düşünelim. Logaritma 9 tabanında bakın 9 tabanında 3 -1 9 tabanında 3 1 2 demektir çünkü 3 9'un 1 2. kuvveti 1 dersem bu da eksi 1 2 gelir e doğal olarak a sayısı 1 bölü 2'den daha büyük olmak zorunda e cevap ortaya çıktı a 1 bölü 2'den büyük ve sıfırdan küçük cevabımız b seçeneği olacaktı ve gençler devam ediyorum 15. sorumla <gülüyor> bu eşitliği sağlayan x Reel sayılarının kümesi hangisidir diye soruluyor. Kritik nokta bulalım. Lnx'in mutlak değerinin kritik noktası nedir? İçeriği sıfır yapan değerdir ki içeriği sıfır yapan değer x eşittir 1'dir. Bu kritik noktadır arkadaşlar. Kritik noktanın sola ve sağına göre çözüm yapacağız. Yani x'ler birden küçükse veya x'ler birden büyükse diye çözüm yapacağız. x'ler birden küçükse Burası arkadaşlarım negatif çıkacaktır Dolayısıyla eksi lnx olur Artı 2 bölü lnx 1 Eşittir ha, Eşittir 1 özür dilerim Şöyle yazalım Eşittir 1 Ben burada 2 bölü lnx 2 bölü lnx şöyle aşağı doğru inelim Siz göremeyebilirsiniz ben göreyim ama Eşittir lnx 1 diyelim Daha sonrasında İçin araslar tarz yaparsanız 2 eşittir lnx'in karesi Eksi lnx olur 2'yi de sağ tarafa fırlatırsanız Burada bir sıfırımız kalacaktır Şimdi ben burayı lnx ve lnx diye açarım Burayı da arkadaşlarım Eksi 2'ye artı 1 diye açarsak Buradan lnx eşittir 2 Veyahut lnx eşittir Eksi 1 gelecektir lnx 2 ise bunun tabanı e idi ya e kare eşittir x olur x eşittir e kare Veya buranın tabanı e ise e üzeri eksi 1 ise dedim x eşittir e üzeri eksi 1 nedir 1 bölü e'dir Şimdi e sayısı biliyorsunuz Yaklaşık olarak 2,71'di Unutmayın 2,71'in karesi de otomatikman 5'ten falan büyüktür Dolayısıyla x 1'den küçükse diye başladık 5'ten büyük bir sonuç elde edemeyiz Doğal olarak arkadaşlar 1 bölü e'ye odaklanalım 1'i 2,71'e bölersem 1'den küçük bir sonuç elde ederim Basit bir kesir elde ederim Dolayısıyla 1 bölü e benim cevaplarım arasında olacak 1 bölü e cevapların arasında olacak. Mesela bu yok. Bunda yok. Cevap a, b veya d. Bir de x birden büyükse diyelim. x birden büyükse şu kısım, şurası. Direkt içerisi pozitif olduğundan x diye dışarı çıkacak. lnx artı 2 bölü x eşittir eksi 1 diyelim. Tamam mı? Daha sonrasında şununla şunu çarptım. ln kare x artı 2. Eşittir şunu da karşıya attım eksi elen x. eksi elen tekrar sol tarafa gönderirseniz elen kare x artı elen x artı 2 eşittir 0 Şimdi gençler bunun deltasına bakacak olursanız lnx'i e a deyip deltaya bakacak olursak b karemiz 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den delta 0'dan küçük geliyor eksi 7 gibi dolayısıyla buradan kök mü gelmez. Bizim tek bir tane kökümüz ortaya çıktı. O da 1/e bölü e olduğu için cevabımız da Denizli'dir diyeceğiz arkadaşlar. Güzel soruydu. Devam ediyorum. 16. sorumla. 1 dörtlü ocağın A, B, C ve D ocaklarının kontrol düğmeleri şekilde gösterildiği gibi ayarlanabilmekte. Ocakların her biri sıfır ayarında kapalıyken diğer ayarlarda açık durumdaymış. Gördüğünüz üzere bakın işte 0 1 2 3 şeklinde böyle dört tane ocağımız var. Nare Hanım, ocakların hepsi de kapalı durumdayken bakın hepsi de 0 konumunda önce ikisini rastgele açıyor. Açık durumdaki ocaklardan birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı kaçtır? He, şimdi biz iki tane açacağız. Nare Hanım diye bir hanım teyzemiz var. Ablamız var. Tutuyor iki tanesini rastgele açıyor. Ve burada şu olasılık soruluyor. Açtığı açık durumda olan ocakların birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı soruluyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyelim. Bakın bu soruyu en güzel nasıl çözeriz? Daha anlamlı nasıl çözeriz? Şöyle yapalım. Herkes anlasın değil mi? Durumlar neler? A ocağını açıp bire gelme olasılığı durumu. A2 ve A3. Yani A ocağı açtık 1'e getirdik. Açtık 2'ye açtık 3'e getirdik. Ya da B'yi açtık 1'e. B'yi 2'ye ve B'yi 3'e getirdik. C'yi 1'e, C'yi 2'ye veya C'yi 3'e getirebiliriz. D'yi 1'e, D'yi 2'ye ve D'yi 3'e getirebiliriz. Çok güzel. Şimdi bunlar oldu ya biz 2 tane ocak açacaktık. Bana diyor ki A ocağı olma ve 1 ayarında bulunma olasılığı sorulmuş. Şimdi ben tüm durumu hesaplayabilirim. Bir kere tüm durum sevgili gençler Burada burada 1, 2, 3, 4 tane Ocak çeşidinden birini seçeceğim 4'ün ikisini seçeceğim özür dilerim 4'ün ikilisi Seçtikten sonra Varsayalım ki şununla şunu seçtim Örnek veriyorum Burada 3 seçenek hakkım var Burada da 3 seçenek hakkım var Dolayısıyla tüm durum bu arkadaşlar 6 x 3 x 3 Şimdi ben istenilen durumu bulacağım İstenilen durum Ocaklardan birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı. Yani şu isteniyor arkadaşlar. Şimdi A ocağı e, olma olasılığı demiş ya. Zaten bir tanesini A seçeceğiz. O garanti 1 çarpı. Bundan da A1'i seçeceğiz. O da 1 çarpı. Şimdi geçtim diğerine. Diğerine geçiyorum. 3 tane ocaktan herhangi bir tanesini seçeceğim bu A ocağının yanına. Ve çarpı diyorum çarpı. Bunun yanı sıra varsayalım ki şu ocağı seçtik. Burada 3 tane seçeneğim var. Hangi konuma getireceğim konusunda. Bakın 3 ile 3. Üç. 3'ün birlisi 3. Bu 3 gitti. 4'ün ikilisi kaçtı? 6. Yukarıda sadece ne kaldı? 1. Aşağıda da sadece 6 kaldı. Doğru cevabımız 1 6 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 17. soruyla. Ümit diye bir arkadaşımız var. Giriş şifresi belirlemesi gereken bir internet sitesinin şifre kısmına gençler 345 yazdığında site bu şifreyi kabul etmeyerek "Şifreniz en az bir rakam ve en az bir küçük harf içermelidir." uyarısını vermiş. Şimdi Ümit bütün harfleri büyük harfle yazmış. En az bir tane küçük harf içerecek, bir tane rakamınız olacak demiş. Uyarıya uygun olarak 345 şifresini değiştirmek isteyen Ümit şifresinde harfle yazılmış olan bir sayının tüm harflerini siliyor. Mesela 4'ü siliyor. Onun yerine rakamla 4 yazıyor arkadaşlarım. Tamam mı? Ee, yazarak ve geriye kalan harflerden de iki tanesinin yerine büyüklerini siliyor, küçüklerini yazıyor. Örneğin Ümit 345 şifresini bakın 3'ü harf olarak tamamını silmiş buraya. 3 yazmış. 4'ün d'sini ve 5'inde b'sini, b'sini, b'sini, b b'sini <gülüyor> küçültmüş ve bu şekilde bir şifre belirtmiş bize. Ümit şifresini kaç farklı şekilde düzeltebilir demiş. Şimdi 3 4 ve 5 vardı, değil mi? Ben bu 3 4 5'ten 3'ü sevgili gençler silip şu şekilde yazabilirim. Geriye kalan 7 tane harften herhangi 2 tanesini seçerim ve bunun yerine arkadaşlarım hatta şöyle yapalım durun silgi değilmiş o. Şöyle yapalım bunu değiştirdim bu gitti. Daha sonrasında 7 tane harf kaldı o 7 tane harften ikisini küçülttüm. Böylelikle 21 tane farklı durum elde ettim. 4'ü de silebilirdim. 4'ü silip 3'ü bırakmış olsaydım 4 yerine 4 yazdım normal rakamda 4 yazdım. Geriye 2 toplam 3 daha 5 tane harfim kaldı o 5 tane harften ikisini küçülteceğim. Yani 10 durum söz konusu. Veyahut 5'i silerdim. 4 kalırdı. 3 ve 4 kalırdı. Bu sefer arkadaşlar burada <gülüyor> kaç tane? 6 tane harfimiz var. 6 harften ikisini küçük yazacağım. 6'nın ikilisi de 15 yapar. 15 durumda burada söz konusu. Bunları toplarsak iş bitti. 21, 31, 46. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum. 18. sorumda A ve B. A, i̇ki küme olmak üzere A, B, A'nın B'ye, A kümesinin B kümesine eşit olması için A, B'nin alt kümesi ve B, A alt kümesi olmalıdır. Şimdi burada bu bilgiyi bize vermiş. Bu bilgiden sonra bir iddia var. İddiada diyor ki A, B'nin alt kümesi ise A kesişim B, A'ya eşit olur denilmiş. Elmas bu iddianın doğrulu doğruluğunu dört adımda aşağıdaki gibi kanıtlamak istemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hata bulma sorusu Edirne'de dedi bu adımlarda iddia kanıtlanmıştır yani hata yoktur Diye de bir seçenek var Dikkatli bir şekilde okumakta fayda görüyorum <gülüyor> Birinci öncülde Demiş ki A kesişim B'den seçilen her X elemanı Yani her X eğer A kesişim B'nin bir elemanıysa diyor X eleman A olduğundan A kesişim B A'nın alt kümesi olur demiş <gülüyor> Şimdi A kesişim B'nin Elemanı demek ne demek? Hem A'nın hem de B'nin elemanı demek. E doğal olarak X A'nın da elemanı olduğundan A kesişim B A'nın bir alt kümesi olur demiş. Doğru demiş. Birinci adımda herhangi bir hatalı bir söylem yok. İkinci adıma bakıyorum. A B'nin alt kümesi olduğundan her X eleman A ise X eleman B olur. Bakın A B'nin alt kümesi ise şuradan seçilen her X elemanı otomatikman B'nin de içerisinde olur diyor. Doğru. Her x eleman A için A kümesinden seçilen her x elemanı için bu x'ler B'nin de elemanıysa yukarıdakinden devam ediyor. B'nin de elemanıysa x A kesişim B'nin elemanıdır. Şimdi arkadaşlarım, tabii Venn şemasıyla gösterdiğimiz için ispat biraz mantıksız bir gelmiş olabilir ama doğru mu burası? Doğru. Bakın. A'nın her elemanı B'nin de elemanıysa otomatikman bu X'ler A kesişim B'nin de elemanıdır. Yani arkadaşlarım A, A kesişim B'nin alt kümesi olur diyor ki zaten burada ver şamasıyla da göstermiştik. A kesişim B, A'nın alt kümesi ve aynı zamanda A'da A kesişim B'nin alt kümesi olduğundan A kesişim B, A'ya eşit olur demiş. Evet yukarıdaki verilen bilgiye göre bakın A, B'nin alt kümesi ve B'de A'nın alt kümesi ise A eşittir B'dir. Doğal olarak A kesişim B A'nın A'da A kesişim B'nin alt kümesi ise A kesişim B A'ya eşit olur. Yani burada da bir sıkıntı yok. Hiçbir adımda hata yapılmamış. Doğru cevabımız bu adımlarla iddia kanıtlanmıştır olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu kaçıncı soruydu? 18'di. 19. sorumuzda. <gülüyor> Şimdi 19. soruyu ben daha öncesinde çözmüştüm arkadaşlar ve çözerken e, işlemleri yaparken bir şey fark ettim ha deyip bütün işlemleri kenara bırakıp dedim ki bak bu budur canlı tabii doğru çıktı peki o fark ettiğim şey ne bakalım sizde fark ettiniz bunu aşağıda ifade edildiği biçimde bir an dizisi tanımlanıyor ne birden büyük veya işte için en basamaklı bir merdiven her adımda bir veya iki adım atılarak an farklı biçimde çıkılabilir demiş örneğin iki basamaklı bir merdiven ya bir bir ya da iki adımda Yani ya birer birer çıkarsın Ya da iki adım birden atlarsın çıkarsın Dolayısıyla A2 İki basamaklı merdiven olduğu için A2 ikidir iki farklı biçimde çıkılabildiği için Şimdi Bir basamaklı bir merdiven Bir farklı biçimde çıkılır Bir bir yani birer birer bir kere Bir farklı biçimde çıkarsın Peki A2 neydi arkadaşlar A2 de 2 idi arkadaşlar A3'ü nasıl çıkarız 3 basamaklı bir merdiveni Ya bir bir bir yaparsın ya 1-2 yaparsın ya 2-1 yaparsın. Farklı bir ihtimal yoktur. Dolayısıyla A3, 3 farklı bitme çıkabildiği için 3'tür. Ve bu şekilde devam ediyor. Bize bir de şöyle bir özellik vermiş. Ayn artı 2, Ayn artı bir ile Ayn'in toplamıdır demiş. Şimdi ben şurada A4'ü falan bulmaya kalktım şuraya kadar okuduğum zaman ama şunu okuduktan sonra işler değişti. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar biz orada tanımladığı şey Fibonacci'dir zaten. Fibonacci. Şimdi biz normalde Fibonacci'yi 1, 1, 2, 3, 5 diye devam ediyoruz. Fibonacci neydi? Ee, her terim kendinden önceki iki terimin toplamına eşit oluyor. 1 bir ile 1'i topla 2. 1 ile 2'yi topla 3. 3 ile 2'yi topla 5 gibi. Burada da bu özellik varmış ama bu sefer 1, 1 başlamıyor direkt 1'den başlamış. O halde arkadaşlarım bakın ilk terim 1. İkinci terim 2. Iki, üçüncü terime bakıyorsunuz 1 ile 2'nin toplamı 3. Şimdi diğerine bakıyoruz. 2 ile 3'ün toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 5 ile 8'in toplamı 13, 8 13 toplamı 21, 13-21 toplamı 34, 34-21 toplamı 55, 55-34 toplamı 89 diye devam ediyor. Bakın arkadaşlar 10 basamaklı bir merdivenin her seferinde 1 veya 2, ad 2 adım atılarak kaç farklı şekilde çıkılabilir demiş ya bize otomatikman A10'u sormuş oluyor. Birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5, 6, 7, 8, 9... 10. terim 89 olur. Aslına bakarsanız Fibonacci sayı dizisinin 10. terimini sormuştur diyebiliriz. Tabi tek bir farkla normalde Fibonacci sayı dizisinin 10. terimi 89 olmaz. Çünkü daha bundan önce de bir 1 diye bir terimimiz vardı. Otomatikman 11. terim 89 olur ama soruya bunu uygularsak sorunun çözümü bizim için çok daha basit olacaktır deriz. Geçtim 20'ye. Basitçe bir limit sorusu Dikkatle dinleyin Sınavda çıkma ihtimali var mı? Var Sınavda öyle limit soruları zorlayıcı olmuyor Arkadaşlarım aklınızda bulunsun Aşağıda f ve g parçalı fonksiyonlarının Grafikleri yer alıyor F bu g de bu Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş Hemen bakalım Eksi 3'ün sol limitinde F'ten g'yi çıkar Demiş yani f eksi 3'ün solundan G eksi 3'ün solunu çıkar Demiş 3'ün sol tarafı burada 2'ye gidiyor eksi 3'ün sol tarafı burada eksi 2'ye gidiyor böyle yazarsak cevap ne olur 4 e burada da 4 demiş zaten birinci öncül doğru geçtim 2'ye ne demiş arkadaşlar f1'in sağ tarafıyla g1'in sağ tarafını çarp demiş 1'in sağ tarafı f, f fonksiyonuna nereye gidiyor 0'a gidiyor çarpı e sonucu 0 olması lazım. Çünkü g1'in sağ tarafı ama g1'in sağ tarafına da yine bakalım. g1'in sağ tarafı da burada -1. 0 x -1 0'dır. Zaten burada 0 demiş. Bu da doğru. 3. öncülümüze bakıyoruz. f4'ün sağ tarafını g4'ün sağ tarafına böl bakalım demiş. 4. sağ tarafı nereye gitmiş f'den? Bakıyoruz 2'ye gitmiş bölü G'de 4'ün sağ tarafı 1'e gitmiş. 2 bölü 1, 2 bölü 1, 2 yapar. Eksi 1 yapmaz. Dolayısıyla 3. öncül cortladı. Cevabımız neymiş? 1, 2 yani C seçeneğiyle verilmiş gençler. Ve devam ediyorum. 8. sayfamda diğer sayfa 21. sorum. fx eşittir x çarpı x 2'nin mutlak değeri olduğuna göre f türevi 1 ile f türev toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi mutlak değerli ise dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? 2. Öncelikle sevgili arkadaşlarım f türe 1'i alırken 1'i burada yerine yazdığınız takdirde hani x eksi 2'nin mutlak değeri 1'i yerine yazdım içerisine geldi eksi 1. Hmm, i̇çerisi negatif oldu yani değil mi? Negatif olduğu için dışarı nasıl çıkacak? 2 eksi x diye çıkacak. Eksi ile çarpılarak yani benim 2 buradaki kritik noktamız ne? 2. 1 de 2'nin sol tarafında olduğu için 2'den küçük olduğu için dışarı bu şekilde çıktı fx. Peki 3 için nasıl çıkacak? 3'ü yerine yazdınız. İçerisi pozitif geldi mi? Geldi. O zaman olduğu gibi çıkacak. X çarpı x eksi 2. <gülüyor> yani aslında burada 2x eksi x kareyi. Burada da x kare eksi 2x'i kullanacağım. Türevleri de ona göre alacağım. Al bakayım türevini. 2 eksi 2x. Al türevini 2x eksi 2. Yaz 1'i yerine şurada. 2 eksi 2 kere 1 eşittir 0. Yaz 3'ü burada yerine. 2 kere 3 eksi 2'den eşittir 4 geldi. 0 ile 4'ün toplamı sorulmuş cevap tabiki de bursa seçeneği olacaktı Devam ettim 22. sorumla ki, ki bu sınavdaki yine türev sorusudur Çok da güzel bir soru çok da beğendiğim bir soru türev soruları arasında beğendiğim soru olsun Sınavın en beğendiğim sorusu demem için 3-4 tane soru seçmem gerekiyordu Çünkü daha öncesinde de belirttim beğendiğim soruları Bu da beğendiğim çok beğendiğim türev sorularından Gerçel sayılarda türevlenebilir F fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilen A, B, C ve D noktalarında mavi doğru parçalarına teğettir. Bakın grafiği vermemiş fonksiyona atılan bazı teğetlerin e, grafiklerini vermiş. Teğetleri vermiş diyelim. <gülüyor> Bir K kümemiz var. K kümesi A, B, C, D elemanlarından oluşuyor. Ve X'ler de bu K kümesinin elemanı olmak üzere K kümesinin sadece 3 elemanı için x çarpı f türevi x sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliği sağlanmakta buna göre. Şekildeki dik koordinat düzleminin y ekseni 1, 2 ve 3 numaralı kesikli doğru parçalarından hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir kere burada ben x çarpı f türevi x sıfırdan küçük veya eşittir demişim ya. Heh, şimdi burada gençler bunun. Ee, köklerini bulsak işimize yarar mı diye hiç uğraşmayalım çünkü eşitsizlik verdiği zaman otomatikman kök bulmaya yöneliyoruz ya aklımıza ilk bu gelebilir biz onun yerine şunu yapalım şimdi arkadaşlar bizim bu eşitsizliği sağlayan elemanlarımızdan 3 tanesi zaten ahanda bunun elemanlarıymış abcd'den 3 tanesiymiş o halde gelin hepsini tek tek yerine yazalım şöyle yapalım hatta şurayı şöyle kaldıralım bakın A çarpı F türev A sıfırdan küçük veya eşit. B çarpı F türev B sıfırdan küçük veya eşit. C çarpı F türev C sıfırdan küçük veya eşit. D çarpı F türev D sıfırdan küçük veya eşit diyelim. Tamam. Ve daha sonrasında burada arkadaşlar 1-2-3 numaralı kesikli doğru parçalarından hangileri olabilir demişti ya. Varsayalım ki varsayalım ki bizim y eksenimiz bir e, kesikli doğru parçasının üzerinde olsun Eğer bir de olursa f türev bakıyorum F türevi arkadaşlar a noktasından çekilen teğetin eğimi demektir sıfırdır çarpı e, Amız da burada sevgili gençler Eğer y eksenimiz Burası ise a negatiftir negatifle sıfırın çarpımı sıfır yapar ki burada sıfıra eşitlik var Dolayısıyla bu sağlar bir nolu çizgimiz bizim y eksenimiz olursa Peki, f türev b arkadaşlar, şu doğru artan bir doğru olduğu için bakın teğet doğrumuz, teğet doğrumuzun x ile yaptığı açı dar açı olduğundan burada türevimiz pozitiftir, yani bu pozitif. B'ye bakıyorum arkadaşlar, b y ekseni sağında olduğu için o da pozitif, pozitifle pozitifin çarpımı sıfırdan küçük veya eşit olamaz, dolayısıyla bu sağlamadı şuna geçiyoruz f türev c bakın azalan ve x eksen yaptığı açı geniş açı dolayısıyla negatif c de pozitif pozitif ve negatifin çarpımı negatif yapar sağlar aynı şey d için de geçerli bakın negatif d de pozitif olduğu için bu da sağlar ne demişti bize sadece 3 tanesi sağlıyordu değil mi 3 eleman için sağlıyordu bakın 1 2 3 o zaman arkadaşlar y ekseni adaylarından birisi birdi ve sağladı o halde arkadaşlarım şurayı sildim Şimdi diyorum ki yeni y ekseni adayım 2. Bir de 2'yi kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar y ekseni 2 olursa şuraya geçiyorum. Burada a sevgili gençler zaten negatif olduğunu görüyorsunuz y eksenin sol tarafında olduğu için. A negatif çarpı f türev a o da 0'dı zaten negatifle 0'ın çarpımı 0'dan küçük veya eşittir sağlar. Bu 2'nin no oğlu doğru y ekseni olursa bunlara bakıyoruz b'ye bakıyorum e, b'de negatif geldi çarpı f türev b'ye bakıyorum pozitif negatifle pozitifin çarpımı sıfırdan küçüktür e sıfırdan küçük diyordu zaten bu da sağladı şimdi e, gençler c için bakıyorum c pozitif c pozitif f C c'de negatif arkadaşlar artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçüktür e burada da sıfırdan küçük veya eşit demişti doğru sağlar D için de aynı şey geçerli D pozitif F türevde de negatif e Bu da sağladı E 3 tanesi sağlar diyordu 4'ü de sağladı o zaman 2 olmaz Hatta 2 olanları silebilirsiniz Cevap A veya C Bir tek geriye hangisi kaldı 3 nolu çizginin Y ekseni olma durumu kaldı Bir de ona bakacağız arkadaşlar Eğer Y eksenimiz buradaysa diyeceğiz A'mız yine negatif Bakın 3 nolu çizgi için bakıyorum A negatif sevgili gençler Çarpı F türeva zaten 0'dı Otomatikman sağlıyor çünkü 0'a eşitlik var daha sonrasında B'ye bakıyoruz. B negatif. F türev B pozitif. Eksiyle artının çarpımı negatif sağlar. C sevgili gençler eğer ki y eksenimiz burasıysa C bu sefer negatif. F'in türevi de negatif. Eksiyle eksinin çarpımı pozitif yapar. E burada sıfırdan küçük veya eşit demişti sağlamadı. Bu güzel bir şey. D'niz de y ekseni sağ tarafında kaldığı için pozitif f türev de negatif olduğu için artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçük bu da sağladı. Bakın yine 3 tanesi sağladı. Dolayısıyla 3 3 eleman için sağlıyordu. Demek ki 3 numaralı çizgi de y eksen olabilirmiş. Cevap 1 ve 3 olacaktı. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir derim gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 23. soruma. A ve B noktalarında bulunan iki güç kaynağı arasındaki uzaklık 12 birimdir. Bu güç kaynaklarını birleştiren doğrusal yolun A ile B arasındaki bir P noktasına bırakılan bir cisim yani şuradan bir yerden bir P noktası seçmişiz arkadaşlar tamam mı? A ile B arasındaki bir P noktasına bırakılan bir cisim A'ya olan uzaklığı ile bakın burası çok önemli ki altını çizmiş biz de dikkatli bir şekilde okuyalım. A'ya olan uzaklığı ile B'ye olan uzaklığının karekökünün çarpımıyla Doğru orantılı bir kuvvete maruz kalarak A'dan B'ye doğru itiliyor. Buna göre cismin maruz kaldığı kuvvetin en fazla olması için A'dan kaç birim uzağa bırakılmalıdır? Şimdi ben diyorum ki A'dan X birim uzaklığa bırakılsın. Doğal olarak da sevgili arkadaşlarım hatta ve hatta şöyle diyelim. Şuraya X diyelim çünkü kare kökü alınacak olan yer burası. O halde şuraya az önce X demiştim orayı istedim. Sağ taraf X ise bu taraf ne olur? 12-X çünkü tamamı 12 birimdi. Şimdi diyor ki bana. A'ya olan uzaklığı ile ki A'ya olan uzaklığı 12 eksi x'dir B'ye olan uzaklığının karekökü yani bunun Kök x'in çarpımıyla doğru orantılı Çarpımıyla doğru orantılı Yani arkadaşlarım işte Kuvvet bununla doğru orantılı O zaman ben direkt çarpı k diyebiliriz ki kareel sayıdır zaten Eşittir kuvvet fonksiyonu Fx diyelim tamam mı? E şimdi ben en fazla olması için Bu kuvvetin en fazla olabilmesi için Ne yapmam gerekiyor Bu fonksiyonun türevini alırım sıfıra eşittir. Yani f türev x'i bulacağım Eşittir Arkadaşlarım çarpımı türevi uygulayalım hemen 12 eksi x'in türevi Eksi 1 çarpı kök x Artı 12 eksi x'i yazdım Bir de kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'i onu da bu şekilde Bu hale soktuk Bu da ne demek eksi kök x Artı 12 eksi x bölü 2 kök x demek. Çok güzel. Şimdi bunu bileşik kesir gibi şununla şunu çarpıp üzerine bunu ekleyip buna bölelim. Eksi kök x ile 2 kök x'i çarparsanız eksi 2 x gelir. Artı 12 eksi x bölü 2 kök x. Bunu bizim sıfıra eşitlememiz lazım. Üst tarafa bakıyorsunuz. Bir toparlayın bakalım üst tarafı. E ne var üst tarafta? Eksi x var, eksi x var. Eksi 2 x var, eksi x var. Eksi 3 x artı 12 bölü 2 kök x. E ben bunu sıfıra eşit dersem x buradan tabii ki de 4 gelecektir. X'in 4 olması gerekiyormuş. Yani şurası 4, şuranın ne olması gerekiyormuş 8. E bize neyi sormuştu? A'dan kaç birim uzak bırakılmalı? Demek ki 8 birim uzak bırakılmalıymış. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir derim. Ve gençler devam edeceğim. Şuradaki soruyu az daha atlıyorduk. Bakın üzerinde kapatmıştık. Orayı bir silelim. Ve sorumuzu görelim sonra çözelim. Dik koordinat düzleminde grafiği orijine göre simetrik olan fonksiyona tek fonksiyon nedir? Grafiği orijine göre simetrik olan fonksiyon. Eyvallah. Şimdi fx tek fonksiyon. fx'in tek fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Pekala. f türev x de x'in çarpımı. Şimdi fx tek fonksiyonsa tabii ki f türev x nedir arkadaşlarım? Bu çift fonksiyonu hatırlarsınız. Yani bir fonksiyonun türevini aldıkça tek, çift, tek, çift, tek, çift diye devam eder. Peki f türev x'e çift dedik. F türev x fonksiyonu çift fonksiyonsa ben bunu şuradaki tek fonksiyon olan x ile çarparsam ki x üzeri 1 olduğu için tektir. Tek fonksiyona çarparsam içerisinde daima nedir? Daima tek fonksiyondur. Ve sevgili gençler içerisinde madem tek fonksiyon olan bir integralimiz var o zaman ben bu integrali şöyle yazma hakkına sahibim. Bak 3'ten 3'e kadar f türev x çarpı x dx artı 3'ten 5'e kadar f türev x çarpı x dx yazdım Bunu böyle yazmamdaki amaç ne arkadaşlar ben şuranın tek fonksiyon olduğunu biliyorum tek fonksiyonlarda simetrik aralıklarda integral alıyorsanız a burayı komple çöpe atabilirsiniz çünkü sıfıra eşittir hatırladınız bunu peki şurası neye eşitmiş 6'ya yani f türev x ile x'in çarpımının 3'ten 5'e kadar olan integralinin sonucu 6'ymış ekstradan bize verdiği bilgiler f 3 eksi 1'miş Burada ben f-3'ün aslına bakarsanız eksi dışarı kusuyordu tek fonksiyonlar. Eksi f3'e eşit olduğunu biliyorum. Eksi 1 eksi f3 ise f3 kaçtır arkadaşlarım? tabii ki 1'dir. Burada f5'in de bize 4 olduğu bilgisini vermiş. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bize demiş ki olduğuna göre f fonksiyonun 3-5 aralığında x80 ile arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Ve bizim elimizde bu var. Bunu da kullanmak zorundayız tabii ki. Şimdi gelin ben sizden şöyle bir şey rica edeceğim. 3'ten 5'e kadar fx çarpı x'in türevi dx eşittir. Şimdi ben bu içerisinin türevini alırsam 3'ten 5'e kadar f'in türevinde x çarpı x dx'i elde ederim. Neden bunu yazdığımı gördünüz umarım. Şu gelsin diye ben bunu yazdım. Artı 3'ten 5'e kadar birincinin türevi çarpı ikinci Artı birinci Çarpı ikincinin türevi 1 zaten dx Bakın Şunun ne olduğunu biliyorum 6 Şunun ne olduğunu bulabilirim Yani neredeyse biliyorum Bana da zaten sorulan şu e Çok güzel o zaman biz sorumuzu bitirmişiz de Haberimiz yok bak burası 6'ymış Fx çarpı x'in Türevinin integrali nedir? İçerisinin kendisi Yani fx çarpı x e Sen burada 3 ile 5'i yerine yazarsan eğer F5 çarpı 5 eksi F3 çarpı 3 elde edersin ki F5 ile F3'ü de boşuna vermemiş. F5 4'tü 4 kere 5 20. F3 de 1'di 1 kere 3 3. 20'den 3'ü çıkardınız 17. Aha da burası da 17'ymiş. 17 eşittir 6 artı bizden istenense o bizden istenen şey kesinlikle 11'dir. Yani cevabımız Adana seçenekinde verilmiştir diyebilirim. Ve gençler. Geçtim 25'e Yine güzel olan sorulardan bir tanesi Aşağıda dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarıyla G eşittir 4 doğrusunun grafikleri bize gösterilmiş Mavi boyalı bölgenin alanı 5 birim kare bakın şurası 5'miş 0'dan 4'e kadar Fx artı Gx dx eşittir 17 olduğuna göre Sarı boyalı bölgenin alanı Şimdi bakın 0'dan 4'e kadar Fx dx ne demek 0'dan 4'e kadar f'in altında kalan alan demek Şimdi ben şuradaki beyaz olan bölgeye, bölgeye a dersem Şuradaki beyaz olan bölgeye de b dersem sevgili gençler 0'dan 4'e kadar fx dx demek fx'in altında kalan bak şu mavi bölgede 5'ti a artı 5'miş burası Artı 0'dan 4'e kadar gx dx demek de gx'in altında kalan alan demek o da b artı 5'miş ve sevgili gençler artık şunu söyleyebilirim ki A artı B artı 10 eşittir 17'ymiş. Yani A artı B kaçmış arkadaşlar? Tabi ki 7'ymiş. Bu cepte. Bizden istenen şey ne? Sarı boyalı bölgenin alanı. Şimdi şuraya dikkat edin. Şu bölge var ya bakın şurası kare değil mi? Burası kare. Bu karenin alanı ne? 4 kere 4'ten 16. Karenin tamamı. Peki bizden istenen sarı bölgeydi. Yani şunu çıkar demiş bak. Şu bölgeyi artı bir de şu bölgeyi çıkar demiş. Yani neyi çıkar demiş bundan? A artı B artı 5'i bundan çıkar demiş. Peki A artı B kaçtı? 7'ydi. E 7'ye 5 ekle 12. O zaman 16'dan 12'yi çıkarırsam 4 bulursun. Senin cevabın da sarıya boyalı bölgenin alanı da 4 birim kare olmuş olur. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı. Ve gençler 26. sorum. Bu denemedeki son soruydu. 27. sorudan itibaren Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında geometri sorularının, trigonometri dahil geometri sorularının çözümlerini bulacaksın. Biz son sorumuzu çözelim. Yine son soruda mükemmel bir kapanış yapacağız arkadaşlar. Matematik e, kısmına. Güzel bir soru, beğendiğim bir soru işaretleyebilirsin. Sınava girmeden önce mutlaka tekrarını yapman gereken sorulardan bir tanesi. Eğer ki bir dosyan varsa kes bunu, o dosyanın içerisine koy. Sınava girmeden bir hafta önce mutlaka soruları tekrar et. Şimdi aşağıdaki dik koordinat düzlemi de tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonunun grafiği çizilip x ekseni ile arasında kalan bölgeler sarı ve kırmızı renklere boyanmış ve boyalı bölgelerin alanlarına eşit olan birer integral e, ifadesi bölgelerin içerisinde yazılmış. Sarıya boyalı bölgenin alanını ifade eden integral 0'dan 16'ya kadar f kök x bölü 2 kök x dx'miş. Turuncu bölgenin alanı da 2'den 3'e kadar mutlak değer 2x çarpı fx kare dx'miş. Neden mutlak değer içerisinde? Çünkü alan belirttiği için sevgili gençler normal şartlar altında x8'in altındaki e, bulduğumuz integraller negatif oluyordu. Negatif alan çıkmasın diye de mutlak değer içerisinde almış. Buna göre şekildeki boyalı bölgelerin alanları toplamının birim kare cinsinden değeri hangisine eşit olamaz diye sorulmuş. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Değişken değiştireceğim. Öncelikle kök x'e şuradaki kök x'e arkadaşlarım bakın şuradaki kök x'e ben u diyeceğim Differansiyelini bulursanız türevini alıp sonra dx yazacaksınız 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır Bak burada ne var 1 bölü 2 kök x dx var çok güzel bu du e şurası da u'ydu zaten o zaman sınırları da değiştirelim Sıfırı götür şurada yerine yaz kök 0 0'dır zaten 0'dan 16 yerine yaz 4'e kadar f u d u bana sarı ya boyalı bölgenin alanını ifade ediyormuş 0'dan şuranın apsisi 4'e kadar he apsisi bulduk çok güzel şimdi gelin alttaki integrale bakalım bir de orada değişken değiştirelim bakalım neler gelecek burada da x kareye u diyelim böylelikle 2x dx du olacaktır ki 2x de zaten mevcut. Mükemmel. Şimdi alt sınır 2, 3 sınır 3'tü. Alt sınırı 2'yi şurada yerine yazın. 2'nin karesinden 4 gelir alt sınırımız. üst sınırda 3'ün karesinden 9 olacaktır. Ve içerisi de f u du olacaktır yine direk. E bu ne demek? 4'ten 9'a kadar demek. Yani buranın hapsi de 9'muş. Şimdi gençler sarıya boyalı bölgenin alanının şuradaki Bakın şuradaki hemen gösteriyorum. Şu kısımdaki karenin alanından daha küçük olması gerektiğini biliyorsunuz. Sebep çünkü bak buralarda o kareyi dolduramayan sarı bölge yani beyaz bölgeler var. Dolayısıyla buranın alanı 4 kere 4'ten 16'dan küçüktür arkadaşlar. 16'dan küçük sarıya boyalı bölgenin alanı 16'dan küçük. Turuncuya boyalı bölgenin alanı da bakın şurası 3 birim şurası 5 birim 3 kere 5 15'ten küçük turuncu da 15'den küçük. Hemen topluyorum sarıyla turuncu bölgelerin alanları toplama 31'den daha küçük olmak zorunda. 31'den küçük küçük küçük küçük 31'den büyük olamaz arkadaşlar cevap 33 olamazdı cevabımız Bursa'ydı dedik. Gençler dediğim gibi buradan sonrasında trigonometri dahil geometri sorularının çözümlerini Kenan Kara hocanız sizler için yapacak. Kenan Karayla ile Geometri YouTube kanalında Dilerseniz artık videomuzu sonlandıralım. Sonraki videoda, sonraki denemelerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.